Evet arkadaşlar Edremit'teyiz, Edremit çarşındayız. Otogar'ın karşısındayız. Bakın şöyle göstereyim. Otogar'ın giriş çıkışı zaten aynı yer. Burası Edremit Otogar'ı. Karşı taraf. Buranın hemen karşısındayız. Şu anda elit tarımdayız arkadaşlar. Başka makineleri satıyor ağırlıklı. Neler sattığını zaten içeri gireceğim. Söyleyeceğim. Telefon numaralarını da size söyleyeceğim. Hemen girişte bakın. Çim biçme makinelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Hemen çim biçme makineleri. Şunlar neydi? Evet. Yok yok şunlar şunlar şu makineler. zeytin asat. asat makinaları değil mi? Hı? Hemen yukarıda zeytin asat makinalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Çapa makinaları, çim biçme makinaları. Şunlar neydi karşıdakiler? İlaçlama. Tarmak. İlaçlama ha, ilaç tarım makineleri, hı hı. Geldi. Şunlar, ilaçta, ilaçlama makinaları. Şöyle geldik. Şunlar da ilaçlama. İlaçlama makinaları, ağaç kesim motorları görüyorsunuz arkadaşlar. Honda ile stilin yetkili satış ve servisi. Hı hı. Telefon numaralarını söyleyeceğim hı hı. şimdi ben size. Bakın yukarıda yazıyor. 0532-236-8598 0532-415-8027 arkadaşlar telefon numaraları Hemen sağ tarafta bakın bahçede kullanılan malzemeler, malzemeler var Şimdi içeri doğru giriyoruz Aynı zamanda zira ilaç da var arkadaşlar Tohum, gübre, zira ilaç Hemen bakın şurada Yok. görüyorsunuz Şunlar tohumlar herhalde değil mi? Evet, hayır, hayır. Tohumları görüyorsunuz arkadaşlar Bakın yetkililer burada hemen onu da göstereyim size yetkili abimiz Devam ediyoruz şimdi Sağ tarafta ilaçlar var Ağaç kesim motorları var bakın yine burada. Bağ makasları var. Hemen ilaçları görüyoruz arkadaşlar. Bakın bunların da bayisi sanırım burası. Sonra bunlar ne makinesiydi? Zeytin hasat. Zeytin hasat makineleri değil mi? Hı hı. Evet. Sol tarafta yine tarım, tarım ilaçları var burada. Evet malzemeler var. Burası hep tarım ilacı sol taraf. Sağ tarafta makineler var. Çim biçme makineleri alttakiler. Üsttekiler zeytin sitme hasat makineleri. Çalı tırpanı. Çalı tırpanı. tırpan var. Çapa evet. makineleri var değil mi? Evet. Tamam. Bahçe makineleri var. Aynı zamanda çevre düzenleme, peyzaj var. Evet. Kredi kartı geçerli değil mi? Geçerli. Kredi kartı geçerli. Fiyatları da uygun arkadaşlar. Biz yazdığın malzemelerini buradan aldık. Kredi evet. kartına taksit yaptırdık. Jeneratör, Bunlar jeneratörler. Pompa. Su motoru, dalgıç, pompa, hidropor var mı? Yok. Su motoru var. Su motoru var. Jeneratör var. Kompresör evet. var. Hı -hı. Devam edelim. Şunlar sulama malzemeleri mi? Evet, sulama malzemeleri. Sulama malzemeleri, ek boruları, hortumlar ileri doğru zaten bakın orada var arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen yakın çekim bakın. Ek boruları var. Sağa döndük yine çim biçme makinaları var. Ağaç kesim motoru mu bunlar? Evet. Çalı tırpanı. Çalı tırpanı Hı. pardon. Tırpan. Devam ediyoruz. Sol taraf yine sulama malzemeleriyle ilgili her şey var bakın vanalar, ekleme boruları, fittings malzemeleri. Devam ediyor. Şunlar sulu sağma makinası mı? Evet. Sız sağma makinaları. Onlar da var. Bunların malzemeleri, yedek parçaları da var, değil mi? Bunların. Hepsi. Servisi de var. Servisi. Tamam, hepsini yapıyorsunuz. Arkadaşlar telefon numarasını söyledim. Dükkanı baştan aşağı gezdim. Hemen otogarın karşısında burası. Yeniden adres söyleyecek olursak, kredi kartı geçerli, fiyatları uygun. Çevre düzenleme, peyzaj işi de yapıyor. Buraya gelebilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz. Fiyatları da uygun arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin.